Değerli öğrencilerim merhabalar. En son 9 numaralı köşe taşını çözdük. Şimdi 10 numaralı köşe taşındayız. Paralel kenar testimizin hemen şu odaklanmasıyla başlayalım arkadaşlarım. Odaklanmamız pozlanma kilitlenmiş. Şöyle 1.6 yaptım. Aydınlığı da çok aydınlık oldu acaba? Bir yazayım bakayım. Okunuyorsa okunuyor. Tamam. Hemen başlayalım. Şimdi DE EC'nin iki katıdır diyor. Şuraya K diyelim. Şuraya 2K diyelim. O zaman burası 3K olacak. FK 27'dir diyor. FK neresi? Şurası 27 birimmiş arkadaşım. Buna göre EFx nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapacağız tabii ki. Önce şu kelebeği konuşalım isterseniz. Bakın 2'ye 3 oranı var. Hemen şuraya 2m şuraya da 3m yazdım. Şimdi bir de şu kelebeği konuşalım arkadaşlarım. Bakın şunu. 1'e 2 oranı var burada arkadaşlar. O zaman 5m ise burası. Burası 5m'nin yarısı olacak. 5m bölü 2. Bize de diyor ki fk yani 2m ile 2 m ile 5m bölü 2'nin toplamı 27'dir diyor. Hemen bunu da bir toparlayalım. 2 kere 2 4 5 daha 9 M bölü 2 eşittir. 27ymiş. Buradan 9'a böl. 9'a böl. 3. 2 ile çarp. M eşittir. 6 geldi. Peki M yerine 6 yazarsam şurada. 5 kere 6. 30. 2'ye de böl diyor. 15. X eşittir. 15 çıktı. Edirne'den geldi. X sorumun cevabı. Evet. Geçtim hemen bir sonraki soruya. Yine bir paralel kenar demiş. DE Y 3K E C'ye de 2K diyeyim diyor. Bunu bir yazdık. BK'yı 25 vermiş bize. Şimdi şuranın da 5K olduğunu da biliyorum ben. Önce şu kelebeği yine konuşalım mı? Bakın. 3'e 5. Şimdi 5 dediğime 25 düştüyse 5 katı yani. 3 dediğime de 15 düşecek. Şurası 15. Kelebek üçgeni yaptım şuradaki. Şimdi de şunun paralel olmasını konuşalım. Klasik benzerlik yapacağım şimdi de. Bakın 2 bölü şurası 5 yani. Eşittir. X bölü toplamı 40. X bölü 40. Bakın bu 5'in 8 katı. Bu da 2'nin 8 katı olacak. 16 gelecek. Dostlar bu paralel kenarda eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk... Bu özel dörtgenlerimizde biz benzerliği çok sık kullanırız haberiniz olsun. Evet, paralelkenar 3 5 4x nedir diye de bir soru sormuş bize. Yine tabii ki benzerlik yapmayı deneyeceğim arkadaşlarım. Kelebek üçgen benzerliğinden çözmeye çalışacağım soruyu bakalım olacak mı. Şimdi öncelikle şu kelebeği bir konuşalım. Bakın oranı 5'e 4. O zaman şurası da 5k ise şurası 4k'dır diyorum. Bu bir sonra iki şu kelebeği konuşalım bakın onu da biraz kalın yapayım ben şöyle şu kelebek üçgeni konuşacağız şimdi de şimdi bunun da oranı bakın dörde beş şuraya yazıyorum dört bölü beş eşittir diyorum şuradaki sekiz bölü dört artı x. Peki, i̇şte bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı olacak. O zaman burası 10 olmalı. Demek ki X'de 6 gelmeli dediğim. Evet dördüncü sorumuzdayız dostlar. Burada da yine kelebek görüyorum. Önce şu oranları bir yerleştirelim. Şimdi DK'ya 1K derseniz diyor. KC 3 katı olacak. 3K. Tabii ki hemen şuraya da 4K yazalım. Sonra LC ile BL yazalım. Buraya M diyelim. L, C'ye 2M diyelim. O zaman burası da 3M yazalım. Bizden de DM bölü BN. DM ile BN arasındaki ilişkiyi istiyor. Hadi kelebeğimizi konuşturalım arkadaşlarım. Bakalım neler olacak. Önce şu kelebek üçgeni yapalım. Şunu. Şuradakini. Bakın ne diyeceğiz? 1'e 4. O halde şuna ben A dersem. Şuranın tamamı 4A gelecek arkadaşlarım. Bu 1. Şimdi şu kelebeği konuşalım. Bakın onu da kalın yapıyorum. Şöyle kalınlaştırıyorum birazcık. Şimdi bu kelebeği konuşacağım. Burada da 1'e 3 oranı var arkadaşlar. 1'e 3 oranı var. O halde şuraya B dersem şurası ne olacak? Geri kalan kısmı 3B. Ve bakın ben şu BD köşegenine hem 4B dedim. Hem de 5A demiş oldum. Demek ki 4B 5A'ya eşit. Peki B'yi bu tarafa bölü olarak atarsak A bölü B olur bu taraf. 5'i de buraya bölü olarak atarsak 4 bölü 5 olur. Bakın bizden de zaten DM bölü B'ne yani A bölü B'yi istiyor. O da 4 bölü 5 geldi. Evet 10 numara tamamdır. Geldik 11 numaralı köşe taşımıza Birinci sorumuz arkadaşlar direkt bir formül sorusudur bu. Normalde kelebek üçgenden de yapılıyor ama hani üniversite sınavında sorulur mu hocam bu soru zannetmiyorum ya. Kesinlikle zannetmiyorum hatta kesinlikle sorulmaz desem doğru bir şey söylemiş olurum yani. Ne dedi formülü hocam? Şuradaki bakın x'in karesi x kare şu 3 ile şuradaki 8'in çarpımına eşit. Yani x kare 24 x eşittir 2 kök 6. Şimdi bakın bir tane daha var. Burada daha iyi anlayacaksınız formülü. Şuradaki 6'nın karesi yani 36 eşittir 3 ile şuranın tamamı 3 artı x'in çarpımı. Şimdi 3 ile kaçın çarpımı 36? 12'nin. Demek ki şurası parantezin içi 12. 3 ile neyin toplamı 12? 9'un dedim geçtim. Bakın burada da var aynı şey. Hemen yapalım. 2'nin karesi yani 4 eşittir x çarpı tamamı x çarpı x artı 3. Bakın burada hemen x'e 1 deseniz burası 4 oluyor 1 çarpı 4 tutuyor. Demek ki x 1'dir dedim. Dördüncü sorumuza geldik şöyle bir yapalım. Şimdi şurada da 8 kök 2 var ikiz dik üçgen var. O zaman burası da 8 burası da 8'i yapıştıralım bir. ...sonrasında da şunu yapalım arkadaşlarım... ...yine bakın şu 8'in karesi... ...64... ...şuraya k dersem... ...k çarpı k artı 12'ye eşit... ...ben buradan k'nın 4 olduğunu görüyorum... ...4 ile 16 geliyor burası... ...4 ile 16'nın çarpımı 64'tür... ...demek ki şurası 4... ...şimdi bir de kelebek çakalım şuradan... ...soru bitsin... ...bakın 4'e 8... ...2 katı... ...demek ki bu 8 kök 2 ise... ...şurası yarısı 4 kök 2 olacak... Bursa şıkkı doğru cevap gelecek. Evet 11 numarayı da hallettik. Hemen şurada 12 numara var önümüzde. Şunu bir görelim. Bakalım ne diyor? Burayı 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm diyor. DM'yi 32 verdim diyor. Buna göre de X kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi ben şuna 2K diyorum. Bu da 2K. Şuna da 4K diyorum. Şimdi şuradan da tam bu 2'ye böldüğü noktadan da bir paralel doğru çiziyor. Bu paralel doğru 2k'nın orta tabanıdır. K yazıyorum. Şurada da kelebek çıktı karşıma arkadaşlar. Bakın şu kelebeği görün hemen. Oranı ney? 1'e 4. X'e 32. Bakın 1'e 4. 4'e 1 ya da tersten söylüyorum 4'e 1. 4'e bölmüş 32 ise 4'e bölün x ne çıkar bu durumda 8 çıkar. Hemen 2 numaraya geldik bakın artık olaya da alışalım yavaş yavaş arkadaşlar şimdi bir köşeden çıkan doğru burayı belli oranda bölüyor mesela az önceki soruda 2'ye bölüyordu ya da burayı belli oranda bölüyor İşte tam bu belli oranda böldüğü noktadan paralel çizeceğiz arkadaşlar işimiz bu ya L'den şöyle bir paralel çizeceğiz. Ya da K'dan şöyle bir paralel çizeceğiz. Tamam mı? İşimiz bu olacak bizim. Şimdi bunu da AK eşittir. KB demiş. Önce şuraya K'ya 2K yazayım. B, eşittir diyor. Şunların eşit olduğunu bir göstereyim. DM bölü M, istiyor. O zaman şuradan çiziyorum arkadaşım. Çünkü buradan L'den çizersen bakın DM'yi belli oranda bölüyorum. Parçalıyorum. Gerek yok. Şuradan çizeyim. Hemen şurada bir 2 bölü 3 o zaman 2m'ye 3m şuraya da 3m hatta şuraya 6 m benzerliğini yazayım. Ve bakın şuradan da kelebek üçgenimden zaten cevap geliyor. 2'ye 6 demek ki 1'e 3 yani şurası 1 şurası 3k olacak. Benden de 3 bölü 1'i istiyor cevap Ceyhan'dan gelecek. Şimdi 3. soruyu artık yapmamışsanız bile. Ben olsam sizin yerinizde videoyu burada durdururum. Bir denerim en azından. Yanlış da olsa deneyin arkadaşlarım. Şimdi burada da ne diyeceksin o zaman öncelikle? Ya Fransa'dan şöyle bir paralel çizeceğim. Ya da Edirne'den şöyle bir paralel çizeceğim. Onu da bana istenilen ya da verilen belli edecek. Bakın istenilen x. Eğer şunu çizersem x'i iki parçaya bölmüş oluyorum. Ve oranını bilmiyorum şu anda bu parçanın. İşte k'ya 2k mı 3k'ya 5k mı bilmiyorum onu. O yüzden bunu çizmeyeyim. Demek ki bunu çizince belki daha kolay çözeceğim soruyu diyorum. Bir deneyelim tabii ki. Şimdi de yoksa buradan da çizsen çözersin ha kardeşim onu da bil yani. Hatta isterseniz bakın oradan da yaparım ben. Şimdi önce şu oranları bir yazalım. AE'ye 1K deyin DE'ye 3K deyin diyor. AF, FB. Şuraya M derseniz şurası neymiş? 2M olacak diyor tamam tamam. D, on 10 verdim. X nedir diye de bir soru soruyor. Bakın gelin buradan çözelim. Şimdi normalde şuradan daha kolay çözelim. Ama hani buradan da çözüldüğünü göstereyim istiyorum ben size. Onu da yapalım arkadaşlarım. Şimdi şurası 3'e 4 oranı var değil mi dostum? 3'e 4. O zaman şuna ben hatta 4M diyeyim. Şuna da 2M diyeyim de. Şimdi 3'e 4 oranı varsa şurası da 3M olmalı ki 3'e 4 oranını sağlasın. Şimdi burası toplamda 6m ise şurası da 6m. Bakın şu kelebeği gördüm hemen. 3'e 6 oranı var. 3'e 6. Yani 2 katı. O zaman şu 10 ise burası yarısı olacak 5. Şuraya kadar olan kısmını buldum bakın x'in. İşte şimdi bir de burayı bulacağım. İşte burada zaten hani uzatan kısım burası arkadaşlar. Yani şuradan çizseydim. İki benzerlikte bitiriyordum. Burada bir de üçüncü bir işlem yapıyorum. O da şu. Öyle zor bir şey de değil aslında. Bakın bu paralel doğru. Bu tarafı 3'e 1 diye böldü ya. Bu tarafı da aynı şekilde bölecek. Yani 15'e 5 oranında bölecek ki burayı da. Çünkü 3'e 1, 15'e 5. Yani 3 ise 1 olmak zorundadır. 3'e 1 oranını sağlasın diye 15'e 5 yazdım. Dolayısıyla x'in tamamı ne çıktı? 10 paket dedik. Evet burada da artık siz hani hiç soruyu okumadan artık şunu biliyorsunuz. Ya ben Kastamonu'dan şöyle bir doğru çizeceğim ya da Lüleburgaz'dan böyle bir doğru çizeceğim. Onu da istenilen ya da verilen belli edecek diyelim. Şimdi LC DL'nin 4 katıymış. Şuraya K diyelim. LC'ye 4K diyelim. Şuraya da 5K yazalım. AK KD'ye eşitmiş. Şurasıyla. Şurası birbirine eşitmiş. Bunu yazdım. Nereyi istiyor bizden? LB nereyi vermiş şurayı 8 vermiş lb'yi istiyor tamamını istiyor arkadaşlar peki şöyle yapalım 4'e 5 oranı var o zaman şuna 4a dersem burası 5a e hocam burası da 5a ve şurası da 10a bakın şurada da şurayı görün kelebeğimizi çakalım 4'e 10 8'e 20 olmalı değil mi arkadaşlarım? Şurası 20. 4'e 10, 8'e 20. O zaman toplam LB ne çıktı? 28 çıktı dedik. Evet, 12 numaralı köşe taşımızı da gömdük. Hemen çevirdik. 13 numaralı köşe taşımızdayız. Evet, birinci sorumuz. DE'ye 45 derece vermiş bize. Peki. DE neresi orası? Şurası EC'nin iki katıymış. Yani K'ya 2K yazalım buna da. Buna göre şurası 8se diyor. Başka ne diyor? 8'i gördük. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. 8'i vermiş, X'i istiyor. Hmm. Yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlarım inanın aklımda şu anda hiçbir şey yok Bakalım neler yapacağız Ben de bilmiyorum Görelim Mevlam neyler Neylerse güzel eyler Şimdi şurası da 8 diyelim bir ilk önce Şimdi şu 45 Birazcık Kullanmak istiyorum ama 45'i nasıl kullanacağım diye düşünüyorum Şimdi şuradan Diklik çizsem 90'ın karşısını bilmiyorum 45'lerin de karşısını bilmiyorum bir anlam ifade etmeyecek bana. Şuradan bir diklik indirsem 90'ın karşı 8, 45'lerin karşısı 4 kök 2 burası. Şurası da 4. Arkadaşlar az önce video yarım kaldı. E, tam soruyu çözeceğimiz esnada. E, telefonum çaldı. O yüzden mecbur telefon videoda kesildi. Orada Şimdi bunları ben bir şekilde birleştirmeye çalışacağım dostlarım. En son bunu çözüyorduk. Dedik ki Şuradan da diklik indirsek bir şey olmuyor dedik arkadaşlarım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şu e, karşı kenarı belli oranda bölen doğruyu uzatmak bazen kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir uzatalım. Şimdi şurada da bir Z harfi görüyorum hemen. Demek ki şurası da 45 derecedir diyorum. Bunu da 45 yazalım. Bakın evet bu bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırdı. Buradan soruyu çözeriz biz artık. Önce şu kelebek üçgeni bir görelim. Şurada bir kelebek var 1'e e 2 Demek ki dör'de 8 oranı olacak şurası 4 olacak sonra da şu dik üçgeni konuşursak dostlarım bakın 45-45 90 dik üçgenidir bu 90'ımızın karşısında 12 var Demek ki 45'in karşısında 6 kök 2 olacak gidiyorum 90'ın karşısı 12 olsun kök iki katıydı Çünkü Evet şuna geldim bakalım bu ne diyormuş şimdi Paralel kenar demiş burası 13 ise o halde burası da 13'tür diyelim. Yine şu kenarı tam ikiye bölen doğruyu şöyle birazcık da olsa uzatalım arkadaşlarım. Ve bakın şurada bir birebir oranlı kelebek üçgen çıktı. Yani burası x ise aslında şurası da x'tir ve burası 13 ise şurası da 13'tür diyebilirim. Şimdi bir de öklik çakalım arkadaşlarım. Bakın diklikten diklik indi. Şurası 18 şurası 8. Ee, öplikten buluruz aslında direkt şuraya haş dersen ben haş kare eşittir 8 çarpı 18 olacak yazıyorum haş kare 8 çarpı 18 yani haş eşittir kök içinde 8 çarpı 18 diyeceğim ama bu 18 de 9 çarpı 2 diye yazayım. Bakın 9 dışarıya 3 diye çıkar. 8 kere 2 16'dır. Bu da 4 diye çıkar. O zaman ne oldu? 12 diye çıktı dışarıya. Haş şurası 12'ymiş. Şimdi şuradan Pisagor bağıntısı çakalım hemen. Ve soru da çıksın böylelikle. Burada 12 var. Burada 18 var arkadaşlarım. Şöyle yazayım. 12 18 2x dediğim üçgen var arkadaşlar karşımda. Bunu da hemen 6 ile sadeleştirelim. 6'ya bölersem 2 6'ya bölersem 3 gelir. Pisagor bahansından 2. 4'tür bunun karesi. Bunun karesi 9. 13 mu oldu arkadaşlar? 13. Şimdi tabii biz 6'ya bölünce 13. Burası o zaman kök 13'ün 6 katı 6 kök 13 oldu. 2x 6 kök 13 ise x eşittir. 3 kök 13 geldi. Evet. 3. sorumuzdayız. A, B, C'de paralel kenar diyoruz. DKya 3K din diyor AKya da 2K yazın diyor arkadaşlarım. bunu yazdık DH 10H C5H e2 Şu arada minicik bir yer var Orası da 2ymiş Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize yine gelin şunu bir şöyle uzatalım kenarı belli oranda bölen doğruyu. Dışarıya doğru birazcık uzattım. Şuradaki kelebeği görelim hemen. Şurası 15. Bakın üçlük kenara 15 düşmüş. 5 katı. İkilik kenara da 10 düşecek diyelim. Şurası 10 oldu. Bunu da söylemiş olalım. Ee, başka? Bize de X'i soruyor zaten. Yani 5K'yı soruyor bize. Şurayı da 2 vermiş. Hemen şunu da yapalım dostum. Yine şu kelebek üçgeni görelim bu sefer. Onu bu sefer tarayayım içini şöyle. Şu kelebek üçgene bakıyorum. Şurası da zaten 15. Bakın 5'e 25, 5 katı. O zaman 2'ye 10 olacak şurası. 5 katı olması için. Burası da 10 ve toplam şurası 12 geldi. E burası 5, burası 12 ise buranın da 13 olacağı aşikar. 5 12 13 üçgeninden. Evet dördüncü sorudayız. Bir açı ortay görüyorum soruda arkadaşlarım. Hemen şurada bir Z harfi yaptım. Şuraya da noktalı açıdır dedim. Dolayısıyla bununla bu da ikiz kenar üçgen çıktı. Şimdi şunu da birazcık uzatalım. Belli oranda bölen doğruyu da şöyle bir uzatalım. Diyor ki BFFC'nin iki katıdır. Şuna K diyelim. Şuraya 2K diyelim. 1'e 2, 4'e 8 olmalıdır burası. Buraya 8 yapıştıralım. Sonra e, şunu gördüm bakın 12 16 şuranın tamamı 20 olmalı arkadaşlarım bunu da söylemiş oldum. Şuraya a dersek 1'e 2 oranından kelebek üçgenden burası 2a olacak. Şurası o halde 20-2a geldi. Tabi bu uzunluk 20-2a ise... Şuranın da biz 20-2A olduğunu hatta A ise burası şuraya da 20-3A kaldı diyebilirim. O zaman burası da 20-3A. Bunu da yazmış olalım. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Başka da şu anda gördüğüm herhangi bir şey yok arkadaşlarım. Bir de şunu söyleyelim. Hani ne zaman şu aradaki açı 90 derece oluyordu? Şunların şöyle paralel kenara tamamlarsam bunu. Bu da açı ortay olursa eğer ki o zaman bunlar burası 90 derece oluyordu. Peki burada da bir Z kuralı yaparsam ben şuraya da çizgili açı diyeceğim. Bakın o zaman şu 2A ise buraya da 2A yazalım. Şimdi ne oldu kardeşim? Bakın e, şu ikisi kenardan burası 3A ise şurası da 3A geldi. Yani şu yan kenar 3A. O zaman 3K dediğim yerde 3A. Şurası da 3A. Yani ne diyeceksin o zaman? 20-3A. Aslında 3A'yı eşitmiş. O halde 20 eşitmiş 6A'ya. A eşitmiş 20 bölü 6. Yani 10 bölü 3'e. Benden neri istiyordu bu adam? 20 eksi 2A. 20'den 2A'yı çıkartalım hemen şurada. A'mız 10 bölü 3 olduğu için 20 bölü 3 diyorum. 3 kere 20, 60. 20 çıkarsa 40 bölü 3 geliyor. Ben biraz uzatmış olabilirim ama onu söyleyeyim arkadaşlarım. Normalde bu kadar uzun çözmem bu soruyu da biraz uzatmış olabiliriz. Şimdi normalde 4 taneyi tamamladık herhalde. Ama hani video yarım kaldığı için bu da bu kadar kısa olmasın. Çok da yorulmadım zaten. Devam edelim isterseniz şöyle. Şöyle bir hızlıca gidelim. Bakalım ne diyor? ABC'de paralel kenarının çevresi diyor. Dostum bakın biz ne demiştik? Sadece iki açı ortayın arasındaki açı 90 dereceydi. bir açı ortay. Burası da 90 dereceyse o zaman bu da açı ortay olmalı. Ve şuradaki z'yi görün hemen arkadaşlar. Paralel kenarda açı ortay görünce z kuralı. Ve ikiz kenarı bulacağız demiştik. İşte size ikiz kenar üçgen. O zaman bura 5, bura 5, bura zaten 8, bura da 8. Toplayalım. 5, 5 daha 10, 8 daha 18... 18 de buradan geldi. 26 yaptı çevremiz. Şuna bakalım ikinci sorumuza. ABC'de paralel kenar AE açıortay ortay demiş. Yine biz şu açıortaydan ortaydan şuraya bir Z harfi yapalım. O zaman burası da X olsun. Bunun da açıortay ortay olduğunu söyleyelim bu arada. Çünkü iki açı ortayın arası 90 dereceydi diyelim. Sonra AH'ya 4K derseniz diyor. HE'ye. 3K diyeceksiniz diyor. Bunu da söylemiş olalım. Şunu birazcık uzatırsak şöyle... Şöyle uzattım bu açı ortayı. Bakın burada da bir Z harfini gördüğüm zaman... ...şu da çizgili açı oldu. Şimdi şunu da yapalım. 3'e 4 oranı var. Şuraya 3M diyelim. Şurası 4M olsun. Şurası 3M artı 2 ise... ...ikiz kenardan bu da 3M artı 2. Tabi burası da 3M artı 2... O zaman şurası da 3M artı 2. Yani şuraya da 2 birim kaldı diyebilirim ben artık. Dolayısıyla bakın ne çıktı? 2, 3M ve 2. Yani 4 artı 3M. Dediğim şey aslında 4M'ye eşitmiş. O halde M eşittir 4 geldi. Şurası 3M ise 12. 2 de buradan geliyorsa 14 çıktı DE. Evet geldik 3 numaralı sorumuza. ABC'de paralel kenar DF 6'ymış 4'müş o zaman şuraya 10 diyelim ee, şuradan da bir paralel doğru çizsem ben arkadaşlarım şöyle bir paralel doğru çizsem aslında bakın şurada iki tane açı ortayımız var yine U kuralı yapan iki açı ortay bunların arasındaki açı da kesin 90 derece. Ve bu çizdiğim paralel kesinlikle burayı ikiye bölecekti. Muhteşem üçlü de yapacaktı arkadaşlar. Tabi bunu şöyle de yapabilirim. İlla bu yamuğu görmek veya u kuralını görmek zorunda değilsin. Şuradaki z harfini görebilirsin. Dolayısıyla şurası da çizgili açıdır deyip şu ikiz kenarı gördük şimdi. Sonra şuradaki z'yi görüp şurası da noktalı açıdır. Bu ikiz kenardan da bu buna eşit çıkar. Dolayısıyla şunların üçünün eşit olduğunu ispatladıktan sonra muhteşem üçlüdür bu deyip. Sadece dik açıda olduğu için buraya da 90'ı çakabilirsin normalde. Şimdi peki şu çizgi ne oldu dostum? Yamuğun orta tabanı oldu. Yani burayı da mecbur 2'ye böldü. Hatta ben bunu şöyle uzatırsam burayı da mecbur 2'ye böldü diyebilirim artık. Sonra şu 4 ile 10'un toplamı ne yapıyor? 16'ı mı yapıyor arkadaşlarım? 4 ile 10'un toplamı 14 yapıyor. Ne 16'sı? Şurası orta taban olduğu için yarısı olacak 7. Şurası da zaten 3'tür. 6'nın orta tabanı. Ya da şurası 10 olduğu için burası da 10'dur diyebilirsin. Öyle de bulabiliriz. Ee, nereyi soruyor bize? FC. Muhteşem üçlüden burası da 7. Burası da 7 toplam 14 geldi. Şuna bakalım. 5, 6'ymış orası 5 değil. O zaman şurası da 6 olacak diyelim. Yine bu bir açı ortay. Şöyle bir devam ettirirsem ben bu açı ortayı 12, 6, 4, 12, 6, 4 diyor. Şuradaki Z harfini görelim. Şuraya bir noktalı açı diyelim. Sonra şuraya bir harf uydurayım, K diyeyim. Bakın DK, ADY eşittir. Yani burası da 6 birimdir. O halde şuraya 2 birim kaldı diyelim. EF bölü FBY istiyor. Onu da şuradaki kelebekten söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın 2'ye 12 yani 1'e 6. O zaman şurası 1 ise burası 6'dır diyeyim. Yani daha doğrusu 1K'ya 6K'dır deyip EF bölü FB'yi 1 bölü 6 bulduk. Evet 14 numarayı da gömmüş olduk. Çevirdik. 15 numaradayız. Biraz alan dağılımı yapacağız arkadaşlarım. Hemen birinci sorumuz. Çok klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında %100 karşılaşacağınız bir sorudur. Hemen şuradaki köşegeni çiziyoruz. Ve şu üçgende K noktasının ağırlık merkezi olduğunu fark ediyoruz arkadaşlarım. İki tane kenar ortay kesişmişse K noktası kesin ağırlık merkezidir. Hatta ben şurayı çizersem bu da üçüncü kenar ortay oluyordu. Ve Üç kenar ortay çizildiğinde benim üçgenimin alanı 6 eş parçaya ayrılıyordu. O yüzden her birine a a a a dedim. E tabi ki köşegende paralel kenarın alanını ikiye böldüğü için köşegenin de diğer tarafına 6 a'yı yapıştırdı. Şimdi bana nereyi vermiş? F şuradaki taralı bölgeyi yani 2 a'yı 16 vermiş. Demek ki a eşittir 8 nere istiyor tüm alanı 12a'yı istiyor 12 çarpı 8 yapıyorum arkadaşlarım ve 96'yı işaretliyorum ikinci soru adk bölü lcf evet iki taralı alanın oranını istiyor bizden hadi gelin şuna bir başlayalım bir kere uzunlukta şunu öğrendik şu iki kenarı da ortalayan doğrular çizildiğinde köşegen 3 eşit parçaya bölünüyordu. yani şurası şurası Şurası birbirine eşitti. Bu 1. Sonra şuna k, k dersem şurası 2k. Ve bakın şu benzerliği görün kelebek benzerliğini. Bundan çözelim soruyu. Oranı ne? 1'e 2. Bakın burada da 1'e 2 nokta var. Şurası da 1'e 2 oranına sahip olacak. Yani k'ya 2k da diyebilirim ya da m'ye 2m gibi harflendirebilirim. O zaman şuna A dersen ben bu 2A alanına sahip olacak. Çünkü kenarların oranıyla üçgenlerin alanları aynı orana sahipti. Sonra bakın buradaki üç kenar birbirine eşit. O zaman bu 2A ise bu da 2A. Şu da 2A olacak. Ve benim aradığım şey 2 1 geliyor değil mi arkadaşlarım? Cevap 2. Evet 3 numaradayız hemen okuyalım. Diyor ki ABCD paralel kenar bilmem ne bilmem ne köşegen. DE oraya eşit. DK şuraya eşit. Hatta buna S simgesi koyduysa tam karşısındakine de ben S simgesi koyuyorum. Dolayısıyla şunların ikiz kenar olduğunu da yakalayalım arkadaşlarım. Başka neler var elimizde? Şimdi şu bir kenar ortay. Hocam bu da zaten köşegenler birbirini ortaladığı için bu da bir kenar ortay o zaman k yine ağırlık merkezi oldu şimdi ben şunu şöyle uzatırsam bu da kesin şurayı ikiye bölecek yani buna k diyelim bu da k e hocam burası 2 K'ymış, buna eşitmiş o zaman şuna da 2k yazalım ağırlık merkezinin özelliğinden tabana bir açıya iki kuralı vardı buraya da k yazalım ve hayda ne çıktı bakın k k k gördünüz mü üçlüyü bu nerede oluyor? Sadece dik üçgende. O zaman şuraya da 90'ı çakalım. Şimdi AC 36'ymış. O zaman şurası 18. Tabii ki burası da 18. Ve hatta bu 18 6'ya 12 diye dağılacak de değil mi? Ki ağırlık merkezinin tabana bir açıya iki özelliğinden dolayı. BD'yi 20 vermiş. O zaman şurası 10. Burası da 10 olacak. Bakın şurası 90'dı. 6-10 sa şurası 8 Hatta şurası da 4 olacak Bizden de BE uzunluğunu istiyor Toplam 12'yi istiyor arkadaşlarım Çoktan çıkartmışız bile Evet yine bakın kenar ortaylar var Ben şurayı çizersem FB'yi Bakın şurada FO kenar ortay BE kenar ortaysa şu K ağırlık merkezidir Hatta ben 3. çizersem bu da kenar ortay olur Şurayı 2'ye böler. Ve her bir üçgen A, A, A, A diye dağılır. Şimdi şunlara K, K, K diyelim. Bakın şuradaki 2K ile K'yı kıyaslayacağım şimdi. 2K'lık üçgene B noktasına kadar kaç A düştü? 6A. O zaman K'lık üçgene 3A düşecek. Ve bizim köşegenimizin alt tarafı 9 aysa üst tarafı da 9A olacak. Şimdi nereyi vermiş? Tüm alanı 18a'yı bize ne vermiş? 108 olarak vermiş. A'mız buradan ne çıkıyor? 6 mı çıkıyor arkadaşlarım? 6 olsa 60 48 108. Evet a 6. A'mız 6 geldi. Peki nereyi soruyor? Deko. Yani 2a'yı soruyor. 12 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. Bu da tamamdır. 16 dakika oldu. Önceki videoda bir 14-15 dakika falan herhalde. Toplam ne yaptı? 30 dakika falan oluyor mu? Bayağı da çok oluyormuş. Burada duralım isterseniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da 16. köşe taşıyla devam yok. Heh, doğru. 16. köşe taşıyla devam ederiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi en son 16. köşe taşında kalmıştık. Şu odaklanmasını falan bir ayarlayalım bu keratanın ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet birinci sorumuz biraz daha düşürteyim şunu. Tamam. Bakalım ne diyor? AE'ye 3K deyin diyor. Sonra EB'ye de 4K deyin diyor. Tamam bunu yazdık. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bizim burada bildiğimiz şu üçgenin alanıdır. Bunu biliyoruz. Buluruz doğa doğrusu. Hemen bulalım hatta sinüs alandan 1/2 çarpı. iki kenarı çarpıyorduk. 6 ile 9'u bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Sinüs 30'da 1/2 demektir. Şurayı 2'ye böleyim. Şurayı da 2'ye böleyim 3 olsun. 27/2 çıktı şurası. 27/2'dir buranın alanı. Dostum ben şu köşegeni çizdiğimde, bakın tabanları orantılı, tepe noktaları aynı iki tane üçgen görüyorum. 3K'na ne düşmüş 3 klık kenara alan olarak 27 bölü 2 yani 9'la çarpı 2'ye bölmüş. O zaman bunda da aynı şeyi yapacağım. 9'la çarp 36, 2'ye böl 18 diyeceğim bunları. Ve toplamda ne oldu peki şunların toplamı? 27 bölü 2. Hatta burada da aynısı olacak değil mi arkadaşlarım? Köşegen alanı ikiye böldüğü için 27 bölü 2 artı 18 olacak burası da. Şimdi hepsini toplayalım. 18, 18 daha, 36 yapar. 27 bölü 2, 27 bölü 2 daha, 27 yapar. Toplarsak 135, 63 geldi sorumuzun cevabı. Evet şundayız. Bakalım ne diyor. EB AE'nin iki katıdır diyor. Şuna k, şuna 2k yazalım. BFE 3m FC'ye de 2m yazın diyor. Şimdi yine şu köşegeni çizelim biz dostlar. Köşegen yine çizilmiş olsun. Ve e, şunların alanları bunların aranın alanlarıyla eşit olacak. Şimdi dostum şurası 5m ya da şurası 3k. Şimdi üçgenlerden ya şununla ya şununla başlayacaksın. Ne yazayım diye düşünüyorsun. Ben böyle hani kaç a yazalım sorusunun cevabı direkt buna 1a, buna 2a yazmaktansa bu üçgenin bakın 5 ile 1 ya kenarları. 5 le 1'i çarpıyorum. 5A yazarsam hani rasyonel sayılarla muhatap olmam diyorum. Peki o zaman 2K'ya ne yazacağım? 10A. Şimdi dostum köşegenin burası alt tarafı 15A ise üst tarafı da 15A olacak. Tabi bu 15A dediğim yerde 2'ye 3 oranında bölünecek dostum. Yani 5M'ye. 15A düşüyorsa M'ye ne düşer? 3A. 2M'ye ne düşer? 6A. Buna da 9A düşer. Bu şekilde dağıldı. Bizden ne istiyor? ADE 5 bölü 6'yı istiyor. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet 3. sorudayız. ABC'de paralel kenar. Dostum bu ne demiştik? Tam şurası orta noktadır. Yüksekliği de 2'ye böler. Yani bunun üstü de 3'tür. Bunun da sol tarafı 4'tür diyebiliriz. Paralel kenarın çevresi 28 olduğuna göre alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Şuna x diyelim. Şuna da y diyelim dostlarım. Tabii ki burası da y. tabii ki burası da x. Şimdi bu paralel kenarın çevresi 2y ile 2x'in toplamı. Yani 2x artı 2y 28'miş. O zaman x artı y 14'tür diyebiliriz. Bu bir. Sonra bu paralel kenarın alanı 6 çarpı y'dir. Taban çarpı yükseklikten. Ya da 8 çarpı x'dir. Bunların ikisi de birbirine eşit. Hatta şurayı bir sadeleştirelim. 3y eşittir 4x. İkisi de aynı paralel kenarın alanı olduğu için birbirine eşit. Peki şunlara biz ters orantı diyorduk. O zaman y'ye x'in yanındakini vereceğim 4k. x'e de y'nin yanındakini vereceğim 3k. Ve diyor ki bize X ile Y'nin toplamı yani 4K ile 3K'nın toplamı 14'tür. O zaman 7K 14'tür. K eşittir 2'dir. Peki K 2 ise bizim Y dediğimiz şey 4K'ydı 8 çıktı. Peki paralel kenarın alanını soruyor. Yüksekliği 6 tabanı 8 ise 6 çarpı 8'den 48 geldi. Şuna bakıyoruz oran vermiş yine yerleştirelim oranı. AE'ye 3K, EB'ye 2 k yapıştıralım. Sonra BK'ya 2M, KC'ye de M diyelim dostlarım. Ve şu köşegeni de çizip alan dağılımını bir yerleştirelim. Tabii yine şurası 5K'dır, şurası da 3M'dir. Hocam nereden başlayayım? İstediğin üçgenden başla. 4 tane üçgen var gel en üsttekinden başlayalım. Kaç A yazacağız buna? 1A'ya 2A mı diyelim bunlara? Daha kolay bir şekilde çözmek istiyorsan iki kenarını çarp. 5 kere 1 5, 5 a yaz. 2'ye ne düşecek bu durumda? 10 a. Peki burası 15 a ise burası da 15 a'dır. Hatta nasıl dağılıyor? 9 a'ya 6 a değil mi? 3'e 2 oranında dağılsın diye. Ve şimdi bize diyor ki 16 a'yı sana 32 verdim. Demek ki a eşittir 2. Ne istiyor? 30 A'yı istiyor. A2 ise 30 A ne yapar? 60 yapar diyebiliriz dostlar. Evet ne gömdük şimdi? Bir tane köşe taşı gömdük. 16 mı? 16'da bitiyor mu paralel kenar ya? 16 tane köşe taşı varmış. Vay sonuncusuymuş bu arkadaşlar ya. O zaman hiç şey yapmayayım ben. Madem sonuncusu bu. Paketten sonuncusu mu ya? Benim niye aklımda bir 50 tane falan kalmış. Neyse sonuncusuymuş dostlar. Yo 17 diye de devam ediyor. He 17 diye devam ediyor. Evet. Araya bir tane tarama sınavı koymuşlar ama. Öyle yapmışlar. Evet araya bir tane 16 soruluk bir tarama testi koymuşlar arkadaşlarım. Biz nasıl yapalım? 16'yı 16 biz önceki videoya bağlayayım ben arkadaşlar. Önceki videoyla birleştireyim ben bunu. Ee, bu tarama testini de ayrı bir videoda çözeyim. Tamam mı? Tarama testini ayrı bir videoda çözüp sonra kalan köşe taşlarını gömeyim. Öyle yapayım arkadaşlar. Tamam hadi burada durduk. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.